Karmaşık sayılarla bir çıkarma işlemi yapacağız. 2 eksi 3i karmaşık sayısından 6 eksi 18i karmaşık sayısını çıkarmamız istenmiş. Öncelikle gerçek ve sanal sayıları gruplayabilmek için parantezlerden kurtulmamız gerekiyor. Soruyu çözmeye parantezleri açarak başlayalım. 2 eksi 3i eksi dedik, şimdi ikinci parantezi açmak gerekiyor parantezinen de ne var? Eksi işareti var. O halde eksi işaretini dağıtalım. Eksi 1 çarpı 6 eksi 6 eder. eksi 1 çarpı eksi 18 i'yi de 18 i eder. O halde elimizde 2 eksi 3 i eksi 6 artı 18 i var, değil mi? Şimdi de gerçek ve sanal sayıları gruplayalım. 2 ve eksi 6 gerçek sayılarımız, Eksi 3i ve 18i de sanal sayılarımız. 2 eksi 6 ne etti? Eksi 4 eder. Eksi 3i artı 18i ise 15i eder. O halde bu çıkarma işleminin sonucu eksi 4 artı 15i. Hepsi bu.